Gençler selamlar. Ben İsmail hocanız nasılsınız iyisiniz umarım haliniz saatiniz keyfiniz yerindedir arkadaşlarım. Ee, artık sınava aylar kaldı demiştik. Daha sonrasında haftalar kaldı dedik. Artık günler kaldı demiştik. Ama artık saatler kaldı arkadaşlarım. Ee, ama bu işi böyle duygusallaştırmaya yani benim gözümden baktığınız zaman çok da gerek yok. Ee, çünkü arkadaşlar. Hani dilim döndüğünce ben size bunları anlatmak istiyorum. E, vaktinizi de çalmak istemediğim için konuyu da çok uzatmak isterim ama sizinle birazcık böyle ufak kısa bir sohbet etmek e, için kameranın karşısına geçtim ve bir şeyler mırıldanmak istiyorum sizler için. Mırıldanmak istiyorum. Yani şarkı söylemek istiyormuş gibi ama şarkı söylemeyeceğim ben size. Şimdi e, benim yaşım çok böyle yaşlı bir matematikçi olmadığım için 31 yaşındayım. E, Buna yaklaşık 13-14 yıl önce de e, aynı sizin şu an geçtiğiniz yollardan Ben de geçtim e, Bütün hocalarınız da geçti Üniversite okuyan bütün büyükleriniz bu yollardan geçti e, Hani ben biraz da böyle Derece falan isteyen bir öğrenci olduğum için e, Veya hedefim olan Bir öğrenci olduğum için de hani Şey diye bir öğrenci değilim Puan gelsin de ona göre bir şeyler kararlarız. Diyen bir öğrenci değilim bir hedefim vardı O hedef doğrultusunda ilerlemek istedim Benim 8 tane tercihim vardı e, 7 tanesi matematik bölümüydü arkadaşlar ee, hani o zamanlar ben yaklaşık 150-200 tane deneme bitirmiştim, soru bankaları bitirmiştik, işte gecemizi gündüzümüzü bu iş için ayırıyorduk, ee, sürekli ders çalışıyorduk, benim evim ve okulumun arası yani gittiğim liseyle evimin arası 45 kilometreydi ve ben her gün 45 kilometre gidiş, 45 kilometre geliş otobüslerde soru çözüyordum, ee, her yerde soru çözüyordum, her şekilde ders çalışıyordum yani anlayacağınız. Ee, ve sınava sayılı günler kala mesela Türev integrali hala böyle oturtamamış gibi hissediyordum. Ee, İsa diye bir arkadaşım vardı ve ondan sürekli destek istiyordum. Diyordum ki hani Lan bunu nasıl çözüyorduk, bunu nasıl yapıyorduk? Bana şu Türev İntegrali baştan bir anlatsana falan diyordum. O zamanlar YouTube falan yok tabii. Ee, girip de tekrar edebileceğimiz. İsa'dan rica ediyordum. Bana bir anlat diyordum. O bana anlatıyordu. Ben böyle sanki anlamıyormuş gibi hissediyordum kendimi. Hani derece istiyoruz, derece öğrencisiyiz falan eyvallah ama Sanki anlamıyormuş gibi geliyordu bana, Ya yani ben anlamıyormuşum gibi geliyordu bana. Ee, ve ertesi günkü sınavda veya iki gün sonraki sınavda şöyle olacağını düşünüyordum. Hani ben gideceğim, sınav sırasına oturacağım, oturduktan sonra da ben her şeyi unutacağım. Bütün aklımı, kalbimi, yüreğimi, her şeyimi orada bırakacağım ve olduğum yerde kalacağım. Kalem oynatamayacağım, oynatsam da soruları yanlış çözeceğim. Ve ben o kadar kötü geçecek ki o sınav, herkes Türkiye birincisi olacak. Ben Türkiye sonuncusu olacağım diye düşünüyordum. Peki bu düşünceler normal mi? Bence çok normal ya. Yani e, insan biraz kendini eziklemeyi seviyor sanıyorsam. Yani benim deneyimlerime göre bu böyle oluyor. Yani kendinizi eziklemeyin arkadaşlar bu bir. İkincisi beyniniz bozuk değil. Beyniniz gayet normal tıkır tıkır çalışıyor. E, çalıştığını nereden anlayabilirsiniz? E, ufak bir düşünceyle bunu anlayabilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Beynimiz bozuk değil. Tamam, bozuk değil. Önce bir sakin oluyorsunuz. Beyniniz bozuk olmadığı için yüzde %99 99.999 ihtimalle yarın o sınav sırasına oturduğunuz zaman hiçbir şey unutmayacaksınız ve her şeyi takır takır takır takır aklınıza gelecek. Bütün soruları da aynı denemede soru çözüyormuş gibi çözeceksiniz. Yani ben sınava girdiğim zaman. Ee, o heyecan, o stres ne zaman gitti? iki tane Türkçe sorusunu çözdüm. Türkçe'den başlamıştım sınava. iki tane Türkçe sorusunu çözdüm. Çözdükten sonra kafayı kaldırdım, etrafa şöyle baktım, dedim ki, hani herkes soru çözmeye gelmiş buraya. ben yani herkes soru çözüyor burada. Ya ben de çözeyim o zaman. Yani e, fazla bir şeye gerek yokmuş ya. Hani bu muymuş yani sınav dedikleri? Dedim. Aynen içimden bu cümleleri söyledim. Yani yemin ediyorum size, aynen içimden bu cümleleri söyledim. Mi? Herkes soru çözmeye gelmiş buraya Yani çok da büyük bir olay gibi değilmiş bu Hani şey gibi düşünüyorsunuz böyle futbol müsabakası gibi bir şampiyonlar ligi finali gibi falan gibi düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor o iş Yani sınava gidiyorsun oturuyorsun yani yüksek ihtimalle bir lise sırası oluyor Üniversite sırası olsa da bir şey fark etmiyor zaten oturuyorsun sınav başladı diyorlar Başlıyorsun çözmeye, iki tane soruyu çözdükten sonra kafanı kaldır, aynen dediğim yap sen de kafanı şöyle kaldır, üç saniye etrafına bir bak bakalım ne yapıyor herkes. Kimse sana bakmıyor soru çözerken. Kimse İsmail ne yapıyormuş acaba diye ona bakmıyor. İsmail soruları çözebiliyor muymuş acaba falan diye düşünmüyor. Dolayısıyla senin burada yapman gereken tek şey, o sınavın sadece işte dershanede okulunda girdiğin bir denemeymiş gibi düşün. Veya o, o saat bir soru çözüm saatiymiş gibi düşün. Soru çözüm saatinde soru çözüyorsun gibi düşün. Ee, sadece biraz daha tabii temkinlik davranman gerekiyor. Niye? Çünkü sınav. Sınava değer vereceksin elbette ama gereğinden fazla değerler yüklemeyeceksin. Gereğinden fazla değer yüklersen biliyorsun insana bile bunu yaptığı zaman seni aldatıyor. Dolayısıyla sınava da kendin gereğinden fazla değerler atfetmeyeceksin. E, ki seni yanıltmasın, sana kazık atmasın. Tamam. Öncelikle neymiş? sınava gireceğinin bilincinde olacaksın, sınavı küçümsemeyeceksin ama gereğinden fazla değer yüklemeyeceksin, sınavın altında da çok fazla ezilmeyeceksin alt tarafı bir sınav diyorsun, alt tarafı bir denemeymiş gibi düşüneceksin benim dediğimi asla unutma, herkes oraya zaten soru çözmeye geliyor sen de sorularını tıkır tıkır çözeceksin ve hiçbir şey aklından uçup gitmeyecek çünkü zaten sağlıklı bir beyne sahipsin, kimsenin beyni bozuk değil arkadaşlar tamam, bu bir İkincisi, sınava gereğinden fazla değer yüklemeyin dedim ya. Evet gerçekten bazılarımız sanki böyle e, aman Allah'ım bu sınav olmazsa, ya bu sene başaramazsam ben ölürüm, biterim, yığılırım, beni yerlerden kazırlar falan gibi düşünüyorlar. Böyle düşünmeyin arkadaşlar. Yani e, bu sene olmadan en kötü bir dahakisine giriyorsunuz zaten. Tamam mı? Bu şekilde düşünmeyin. Sakın sakın. Bak bu yaptığınız en büyük hata olur. Bu kendinize karşı işlediğiniz en büyük suç olur. Ben bu sene olmazsa ben biterim. Neden bitiyorsun ki neden yani hani bunu e, yapmanı gerektirecek bir durum söz konusu değildir olamaz yani hani e, bir sınava giriyorsun e, bir, hani nasıl açıklayacaksın ki insanlara mesela şöyle mi diyeceksin e, başına bir olay gelmiş gibi biri soracak lan İsmail ne oldu sana e, diyeceksin ki ya sınava girdim çok başarısız oldu E, yani hani Allah başka büyük dert vermesin ya sıkıntı yok arkadaşlar sınava gireceksiniz eğer çalıştıysanız ne kadar çalıştıysanız zaten emeğinizin karşına alacaksınız bir şekilde, mutlaka. Bunu sakın unutmayın. Ee, bu ikinci size uyarımdı. Gereğinden fazla değerler yüklemeyin arkadaşlar sınava. Dediğim gibi ama küçümsemek de yok. Tamam küçümsemek de yok. Sınava gireceksin. Ee, asla hafife almak yok. Adam akıllı sorularını çözeceksin. Bir denemeden fazlaymış gibi düşünmeyeceksin bunu. Sadece biraz daha önemli bir denemeye giriyormuşsun gibi. Tamam mı? Sakın sakın heyecan, sıkıntı, stres Bakın bunlar gayet normal şeyler Bunlar her insanın içinde olması gereken şeyler Stresin, heyecanın her, Eğer herhangi bir sıkıntın yoksa Zaten sen bu çalışmamışsın Demektir. Bu sıkıntının Heyecanın, stresin olmanın Olmasının sebebi de e, zaten bunlar Senin ders çalışman Çalışmayan adamın stresi olmaz zaten Çalışmayan adam heyecanlanmaz zaten Bunu sakın da unutma tamam? Mutlaka unutma bunu Sen çalıştığın için e, Zaten ertesi gün Hani şöyle düşünüyorsun ya. En başında da söylemiştim ben sana. Ee, i̇şte ben her şeyi unutacakmışım gibi geliyor. Zaten çalıştığın için bu sana böyle geliyor. Çalışmasan olmaz zaten böyle bir şey. Yani çalışmayan adam neyi unutacak ki zaten. Yani unutsa da der ki zaten zaten hani çok az şey biliyordum. Unutsam ne olur ki? Diye düşünür zaten. Tamam. Ee, yaşadığınız sıkıntı, stres, heyecan gayet normal. Bunlar herkes yaşıyor. Emin olabilirsiniz. Yani iki gün sonra... Ee, bu saatlerde Yani pazar günü bu saatlerde Zaten Türkiye birincisi falan belli olacak Onu değiştiremeyeceğiz O şu an Türkiye birincisi olacağını bilmiyor Ama Türkiye birincisi olacak olan çocuğun da Emin ol heyecanı var Emin ol sıkıntıları var Emin ol stresleri var Emin ol'a da kaygılanıyor Acaba şu konudan soru gelir de beni ters köşe yatırır mı diye O da e, mutlaka endişe duyuyor şu an Sen de endişe duyuyorsun e, Dolayısıyla Sakın sakın Büyük stresler içerisinde kapılma. Kendini e, sakin kal, sakin kalmaya çalış. Kendini çok fazla yıpratma. Her şey olması gerektiği gibi, her şey olması gerektiği kadar olsun kafanda. Stres yaşayacaksan eyvallah yaşa ama ayarını kaçırma. Heyecanlanacaksan ayarını kaçırma. Kendi kendini ayarla. Ama bunları e, minimum seviyeye düşürmek için de şunu da sakın unutma. Gereğinden fazla değer yüklemeyeceksin bu sınava. Maksimum bir sene sonra girersin üniversiteye. E, bu da seni zaten çok fazla yıpratmaz. Aklında bulunsun. Umarım anlaş, anlaşmışızdır. Valla güzel şeyler yaptık e, bu senede. Artık bu da son videomuz 2022 tayfaya. E, Irmak hocanızda size çok çok selamım var. Zeynep'in de size selamım var. <gülüyor> Zeynep babacığım bir şey söyleyecek misin 2022 tayfaya dedim. E, bana garip anlamsız sesler çıkardı ama... Ee, sanırım iyi dilekleri var diye tahmin ediyorum <gülüyor> Arkadaşlar bu sene gerçekten güzel çalıştık Yani e, konu anlatımlarıyla başladık Sonrasında devamında kitap çözümleri yaptık iki tane kitap bitirdik Yaklaşık 900 sayfalık kitap bitirdik öyle düşünün e, Deneme çözdük Denemelerin haricinde soru çözümleri yaptık sizlere e, Bu soru çözümlerinden sonra da arkadaşlar Biliyorsunuz ki e, yaklaşık bir hafta önce falan bitti onlar da Canlı yayınlarda soru çözdük. O heyecanını sizlerle de yaşadık. Ee, hangi heyecandan bahsediyoruz? İşte ben soru çözerken e, hiç kayıt olmaksızın yani böyle banttan yayın veriyoruz ya normalde biz size. E, o yayın e, şey olmaksızın, bant olmaksızın yani böyle hataların falan olduğu zaman kesmeden, öksürdüğüm zaman o öksürü de duyarak, hapşırdığım zaman o hapşırığı da duyarak arkadaşlar terlediğim zaman o terlemeyi de görerek e, sorularımızı çözdük. E, ben de sizin işte chat kısmında olabildiğince konuşmalarınızı okudum. Birlikte bu heyecanları da yaşadık. Dolu dizgin bir yıl geçirdik. Artık sizin heyecanınız buralarda son buluyor. İki gün sonra bütün o heyecanınız, stresiniz, sıkıntınız bitecek. Ama bizler 2023 tayfa için yeni bir heyecana, yeni bir e, strese daha gireceğiz arkadaşlar onlar gittikten sonra da bitmeyecek 2024 ömrümüz yettiğince artık 25 26 27 28 diye gideceğiz arkadaşlar ömrümüz ve gücümüz yettiğince ama <gülüyor> hani ben devam edeceğim ama umarım e, sizlerin sevgili arkadaşlarım de sizlerin de artık e, bu heyecanımız bitsin ve artık yeni yeni heyecanlara yelken açın Yeni yeni heyecanlardan kastım. Mesela bundan iki ay sonra kazandığınız üniversitenin öğrenci işlerine gidip kayıt yaptırmak gibi bir heyecan mesela. Veya kayıt yaptırdıktan sonra şu şöyle bir heyecan oluşuyor mesela. Bir hafta sonra üniversitede dersler başlıyordur. Ve sen sınıfından kimseyi tanımıyorsundur. Ve böyle durumlar seni belki geri, geriye olabilir ama tatlı bir heyecan oluyor onun. O çok güzel. Mesela ben çok heyecanlanmıştım. Kimseyi tanımıyorum ne yapacağım diye. Böyle bir heyecanınız oluyor İnşallah o heyecanlarınız başlar Daha sonrasında çok geçmiyor zaten Hemen üniversiteye başlıyorsunuz Dersler başlıyor sanki proflar falan geliyor Böyle 10 yıldır berabermişsiniz gibi Ders anlatıyor adam Aradan 3-4 ay geçtikten sonra Hadi bir de vize diyorlar O üniversite sınavına hazırlandığınızdan Çok daha fazla emekler sarf edip Vizelere falan hazırlanacaksınız Sonra böyle yüzlük kağıt verdim deyip 0 birler falan alacaksınız. Onlar da çok heyecanlı mesela merak etmeyin. Onlar da çok heyecanlı. ve 5 sayfa arkada önlü yani toplam 10 sayfa çözüm verip 0-1 aldığınız kağıttan sonra mesela çok heyecanlanıyorsunuz. Efsane heyecanlanıyorsunuz. Hocanın odasına itiraze falan gidiyorsunuz. Daha da büyük heyecanlar hissediyorsunuz. Umarım bu heyecanlardan daha heyecanlıdır onlar. Emin olun arkadaşlarım. İnşallah olacak bunlar da hepinize. E, tabii 0 bir alın istemiyorum ama görmeniz lazım sonuçta üniversiteye girin de gerisi kolay üniversite 4 sene de bitiyor 5 sene de bitiyor ama şunu sakın unutmayın arkadaşlar bu sınavı olmadığı takdirde hani olmazsa falan inşallah olur da hani olmadığını düşündüğünüz zaman kahrolmayın yani sıkıntı yok bunu şöyle düşünün mesela bu sene olmadı seneye gireceksiniz ya ne oldu üniversiteye geç başlayacağım diye mi üzülüyorsun ya üzülme 4 senelik bir üniversite kazandığını düşünelim ve üniversiteyi 5 senede bitirdiğini düşünelim. Sıkıntı yok. Tamam. Yani üniversiteye girdikten sonra, yani her şey üniversiteye girmek değil. Girdikten sonra da seneni uzatabilirsin. Ama sanki orada daha böyle az üzülüyormuşsun. Yani daha az üzülüyor insanlar. Mesela ben üniversitemi bir sene uzatmış olsaydım daha çok üzülürdüm. Yoksa üniversiteye bir sene sonra girseydim daha çok üzülürdüm. Emin olun üniversiteye bir sene daha sonra girmiş olsaydım, yani mezuna kalmış olsaydım daha fazla üzülürdüm. Ama ikisine de aynı senede üniversiteden mezun olacaktım. Hayal edinsene, düşününsene ne kadar saçma değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bu hayatın sonu değil sınavınızın e, kötü geçtiği takdirde bakın o, o, olası şeyleri konuşuyorum. İyi geçtiği zaman zaten eyvallah gelin partileyelim yani sıkıntı yok göbek atalım hiç sıkıntı yok. E, ama kötü geçerse diye söylüyorum stresinizi azaltmaya çalışıyorum minimuma indirmeye çalışıyorum. Sınavınız öyle kötü falan geçerse Merak etmeyin arkadaşlar bu hayatınızın sonu falan değil O yüzden kafanız rahat girin sınava Tamam benim sizden tek isteğim bu Kafanız rahat girin Arkadaşlarım 2022 tayfam Ay, Bir videonun daha sonuna geldik diyemeyeceğim Bir senenin daha sonuna geldik arkadaşlar Bu senenin sonunda umarım ee, Benim de size karşı altına imzamı atabileceğim bir katkım olmuştur. Umarım diyorum arkadaşlarım. İnşallah hepiniz için faydalı videolar çekebilmişizdir. İnşallah sizler üniversiteye gitti gittiğinizde e, ben, ben belki sizleri tanımayacağım. Belki siz beni sadece ekranda gördüğünüz kadarıyla tanıyor olacaksınız. Ama umarım o üniversiteyi okumanızda o çorbanızda Ufak tefek böyle 5-6 tane tuz tanesi kadar olsa bile bir emeğim geçmiştir diyelim. İnşallah. Ve böylelikle arkadaşlarım videomuzu noktalayalım. Sizleri seviyorum. Hepinize başarılar diyorum. Hepinizin başarılı olacağına inanıyorum arkadaşlarım. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.